Merhaba arkadaşlar ben Kenan. Bugün sizlere sokak röportajlarında AKP'li dayıların fazlasıyla kullandığı Çocukluğumda ben kuyruğa girerdik. çay çay bulamazdım. Gaz, gaz yağı, yağı alamadı. <gülüyor> gaz yağı şeker kuyrukları meselesinin gerçeklerini anlatacağım. Böylelikle bu videoyu izledikten sonra yıllardır usanmadan bizim zamanımızda kuyruklar var. Gaz yağı için ben 9 saat kuyrukta bekledim. Sen bilmezsin gelsin kardeşim. Gelsin. Hamlesini kuşanan bir AKP'li bumra doğru kartı oynayacak, karşınızdaki Boomer'ı saniyeler içerisinde şahmat edeceksiniz. 1970'lerde Yom Kippur olarak bilinen Arap-İsrail savaşı patlak verdi. Bu savaş sırasında petrol üreten ve ihraç eden Arap ülkeleri İsrail ile dost olanlara petrol satmayacağını ilan etti. Ve bu ilanın sonucunda petrol fiyatları bir yıl içinde tüm dünyada dört kat attı. Bunun üstüne de dünya borsalarında çöküşler başladı. İngiltere ve ABD'ye başta olmak üzere tüm Avrupa'da çeşitli kuyruklar oluştu. İngiltere'de, devlet kurumlarındaki elektrik kesintisi yüzünden İngiliz memurları mumla çalışmak zorunda kaldı. ABD'nin en işlek otobanında petrol olmadığından dolayı arabalar geçemeyince insanlar oturup piknik yaptı. Kısacası dünya zaten büyük bir buhran içerisindeydi. Bu buhran üzerine Sayın Ecevit 1974 yılında Kıbrıs Türklerinin uğradığı zulme ve soykırıma göz yummadı. AKP'nin Uygur Türklerini kaderine terk ettiği gibi Sayın Ecevit Kıbrıs Türklerini terk etmedi ve tüm ambargoları göze alarak Kıbrıs'a barış götürdü. Ki bunun sonucunda ne oldu? TSK'nın Kıbrıs'a ayak basmasıyla ABD ve Avrupa Türkiye'ye inanılmaz büyük ambargoları uyguladı. O ambargolar sonucunda Türkiye'de halk kuruklara girdi. Fakat Kıbrıs Türkleri de yuvalarına geri girdi. Halk yağını, tüpünü, gazını kuyruktan aldı. Ama Kıbrıs Türk'ü kardeşini kaderine terk etmedi. İşte bu kuyrukların sebebi küresel buhrana rağmen Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizi yalnız bırakmamamızdı. Bu anlattıklarımı söyleyerek boomer'ınızı şahmat ettiniz. Tebrik ederim. Ama bende hamleler biter mi? Hayır bitmez. Şimdi anlatacaklarımla boomer'ınızın şahmatının yanına bir de ulti gömeceksiniz. İyi dinleyin. Yıl 2019 yerel seçimlerle yaklaşıyor. Özellikle büyük şehirleri kazanmak isten AKP adeta vatandaşlarıyla dalga geçer gibi tanzim satışlarını başlattı. Kötü yönetim yüzünden fazlasıyla pahalanan patates, soğan, patlıcan olmak üzere sebze meyveleri, ...insanlar 1 lira daha ucuza alabilmek için sabahın köründe kuyruklara girdi. Öte yandan halk ekmek de ekmeği 1 lira ucuza alabilmek için de kuyruklar oluştu. Üstelik bunlar ne ambargo ne de küresel buhran varken oldu. Diğer ülkeler kendilerini her türlü konuda geliştirirken... ...bizim başarısız hükümetimiz vatandaşlarını 21. yüzyılda kuyruklara soktu. Bir de bütün bunlar yetmiyormuş gibi bu umurlar gelip bize kuyruktan oynuyorlar. Ya bir rahibi trampa vermedik diye dolar 3 liradan 7 liraya çıktı. 7. Bütün bu kriz bir rahip için oldu. O dönem Sayın Ecevit İsrail Arap Savaşı'na rağmen Kıbrıs Türklerini kurtardı. Bir sürü ambargoyu da göze aldı. Bırak da kuyruk olsun bir rahip için neler oldum. Bu bu bazen beni sinirlendiriyor ama ne yapıyoruz? Derin nefes alıyoruz. Oh. Ve doğruları anlatıyoruz. Böyle doğruları anlata anlata AKP'nin propagandalarını temizleye temizleye kazanacağız. Abone olup beğenmeyi ve kuyrukların gerçek sebebini bilmeyenlere bu videoyu göndermeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Şeker çay kuyruğu vardı doğrudu. Oldu. Ama kuyruya bir girdim zaman on paket alabiliyordum. Şimdi al bakalım. Geçmişi biz şu anda ışıkla alıyoruz. ışık ışıkla.